Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman. Bu videoda etik imza platformu üzerinden belgelerimizi mobil imzalama yöntemiyle nasıl imzalayabileceğimizden bahsedeceğim. Başlattıkların başlığı altında bugüne kadar platform üzerinden oluşturduğumuz bütün imza süreçlerini görüntüleyebiliyoruz. E, yeni bir imza sürecinin nasıl oluşturulması gerektiğini bilmiyorsanız bu videoyu izlemeden önce e, süreç başlatma hakkında bilgi verdiğimiz videomuzu izleyebilirsiniz. Ee, söz konusu sürecinizin detaylarına baktığımızda ilk imzacı olarak kendimi görüyorum ee, ve bu belgeyi imzalamak için imza ekranına ulaşmam lazım. Ee, burada imza ekranına gitmeden önce bir, bir, bir bilgi vermek istiyorum. Ee, ben bu deneme sürümünü oluştururken burada gördüğünüz e, mail adresini kullanarak oluşturmuştum ve e, bu süreci başlatırken de aynı mail adresini kullandım. Yani pane, e, panel üzerindeki mail adresimi kullandığımda sistem bana bu şekilde bir avantaj sağlıyor. İmza bekleyenler kısmında bu kutuya tıklayarak platformdan çıkmadan platform üzerinden bana atfedilen belgeyi imzalayabiliyorum. Fakat ben bu süreci oluştururken buraya daha farklı bir mail adresi girseydim bu belgeyi imzalamak için tek seçeneğim bu mail adresine gelen bildirimdeki bir link olacaktı. O yüzden gelin birlikte bu mail adresine tekrar bir bildirim gitmesi için bir tetikleme işlemi yapalım. Ve tekrar gönder diyelim. İşten başarıyla tamamlandı ee, ve şurada gördüğünüz mail adresime gelecek bildirim bekliyorum. Evet bildirimim burada. Bu link üzerinden göster ve imzala diyerek imzalama ekranına aynı şekilde ulaşabiliyorum. İmzalama ekranım yükleniyor. Gördüğünüz gibi belgemizin üzerine gerekli ifadeler yerleşmiş durumda. İmzalamam için herhangi bir engel yoksa mobil imza yöntemiyle mobil imza dayayarak imzama devam edebilirim. Veya reddetmek istiyorsam da açıklama kısmına nedenini yazarak bu belgeyi reddedebilirim. Şimdi mobil imzalama yapacağımız için bundan sonraki işlemimize telefon üzerinden devam edeceğiz. Ve şu şekilde telefonumuza gelen bildirimi görmek için Telefonumuzun e, cihaza bağlayalım ve mobil imza diyelim. Daha sonra telefon numaramı e, giriyorum. Hangi operatör üzerinden mobil imza e, sağlay sağlayıcısını kullanıyorsak o operatör üzerindeki numaramızı giriyoruz. Ve mobil imza diyerek telefonuma gelecek bildirimi bekliyorum. Gördüğünüz gibi etik imzayla imza alacak belgeniz var adında e, Türksel menüden gelen bildirimi kabul ediyorum. platform üzerindeki parmak iziyle telefonumdaki parmak izi uyuşuyorsa tamam diyorum şimdi şifre mi girmem gerekiyor bu ekranı siz göremiyorsunuz maalesef Turkcell mobil gönderiliyor ve elektronik imza atıldı şeklinde bildirimi aldıktan sonra imzamı atmış sayılıyorum ve dönüp tekrar kontrol etmek için platforma bakıyoruz başlattıklarım kısmından e, sürecin yüzde elli tamamlandığını görüyorsunuz e, benim adımda elektronik imza atıldı olarak görünüyor açıklama kısmında ve Erhan Bey adında da okunmadı olarak görünüyor şimdi süreç Erhan Bey'e geçti Erhan Bey de imzasını attıktan sonra e, bu süreç tamamlanacak e, ve işlemler e, bitecektir e, başka imzalama yöntemleriyle daha farklı videolarda birlikte olacağız Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.